Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Uyuzotu ya da latince adıyla Scabiosa, büyük bir bitki ailesi olan Tarakotubiller, yani Dipsacaceae familyasının kapsadığı 8 alt aileden biri olan, çok ve tek yıllık bitkilerden oluşan bir ailedir. Yabancılar uyuzotuna Pink Ashing Flower yani iğneden çiçeği derler. Çünkü çiçekleri kuruyup taç yapraklarını döktüğünde terzinin dikiş iğnelerinin üzerine taktıkları iğne damlalarına benzerler. Uyuzotu Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarında yetişir. Türkiye doğasında, özellikle Doğu Karadeniz'de bolca olmak üzere 80 farklı tür yetişen uyuzotunun genellikle açık ektaut rengi çiçeklerini yazın ilk günlerinden itibaren güz başına kadar kırlarda görebilirsiniz. 782'de bilim insanları, botanik ve dağcılık konusunda uzman, Fransız kökenli bir doktor olan Belsazar Haket'in, İtalya'nın kuzeydoğusundan Slovenya'ya uzanan sıra dağlarda, bu yüz otunun açık sarı renkli olanları bulduğunu iddia etmesiyle bu gizemli çiçeği aramaya koyulmuştur. Fakat yaklaşık bir yüzyıl kadar sonra Avusturyalı bir botanik uzmanı olan Anton Kerner von Marilan bu bir türlü bulunamayan çiçeğin aslında çoktan tanımlanmış olan Sefalaria locanta, yani pelemir adı verilen bitki olduğunu tespit etmiştir. Sefalaria locanta uyuzotu ile aynı üst aileden gelir ve ona benzer. Fakat hem boyu daha uzundur, hem de neredeyse kış başlangıcına kadar çiçekli kalabilir. Uyuzotları uzun süre çiçekli kalabildikleri için bahçecilikte de tercih edilen farklı renklerde, kültüre alınmış göz alıcı güzellikte türleri bulunuyor. Bu güzel türler, küçük uyuzotu olarak bilinen Scabiosa columbaria, ve Akdeniz tatlı uyuzotu olarak bilinen Scabiosa atropropria kültüre olarak elde edilmişlerdir. Uyuzotu arıları kelebeklerin çok sevdiği nektar üreten çiçeklerden biridir. Hatta bir dünün uyuzotundan 20 ile 50 kilo arasında bal elde etmenin mümkün olduğu söylenir. Uyuzotundan yapılan bal açık sarı renkli ve çabuk kristalize olan bir çiçek balıdır. Bu güzel çiçeğe uyuzotu denmesinin nedeni Bitkinin eskiden bulaşıcı bir deri hastalığı olan uyus hastalığına karşı doğal bir ilaç olarak kullanılmasından kaynaklanmıştır. Bu konu beni yıllar önce halamla birlikte uyus hastalığı nedeniyle tüylerinin neredeyse tamamını kaybetmiş bir yavru köpeği sahiplendiğimiz o eski günlere döndürdü. Bu yavru köpeğin tüylerinin ne renk olduğunu bile bilmiyorduk o zamanlar çünkü sadece patilerinde kirden renk değiştirmiş birkaç kıldan başka hiç düğü yoktu. Zavallı köpeğin vücudu kaşınmaktan ithaplanmış yaralarla kaplanmıştı ve çok kötü kokuyordu. Merak ediyorum acaba kaç insan vardır bu durumdaki bir sokak köpeği için kazanlarla su ısıtıp taşıyarak ona banyo yaptırıp ön makineleri kurtacak ve ilaçlayacak olan. Üstelik biz bunları yaparken canı çok yandığı için bizi sürekli ısırıyordu ve bir köpekten çok bir canavara benziyordu o ilk zamanlarda. Derken onca emek işe yaramaya başladı ve kar beyazı tüyler kapladı çıplak derisini. Neşesi yerine geldi. O günden sonra artık hiçbirimizi ısırmıyor kendini bize sevdiriyordu. Artık herkesin sevmek ve sahiplenmek isteyebileceği kar beyazı olmuştu. Fakat iyileştikten birkaç ay sonra aniden hastalandı. Yemiyor içmiyordu, sürekli devam eden bir iş vardı. Köpeklerde görülen ve geç teşhis edildiğinde de tedavisi zor olan gençlik hastalığına yakalanmıştı. Hastalığının ne olduğunu bilmiyorduk çünkü veteriner bizi bu konuda uyarmamıştı. Buna iyi baktığımız için iyileşeceğine inandık ama olmadı. Veterinere götürdüğümüzde doktor artık kurtarılması mümkün değil demişti. Yavru köpeklerin iki ile dört aylık dönemde aşılanmaları şartmış. Bu virüsler genellikle anne karnındayken anneden yavruya geçermiş. Ne yazık ki başımıza gelene dek bunların hiçbirini tahmin bile edemezdi. Ve birkaç hafta içinde zavallı hayvanın vücudu istemsizce kısılmaya ve artık kendini taşıyamamaya başladı. Doktor uyutulmasına karar verdi çünkü artık hiçbir şey yiyemediğinden acı çekiyordu ve yapılabilecek hiçbir şey de yoktu. Hayvanın acısını dindirmek dışında başka hiçbir çözüm kalmamıştı. Onu masaya yatırıp ölüm iğnesini yaptıklarında halam ve ben başında oturmuş ve çıkıra çıkıra ağlıyordu. Birçok insanın sadece hayvan deyip geçtiği o canlı, hayata tutunduğu o son dakikalarda bile sanki bize ''Artık üzülmeyin, siz elinizden geleni yaptığınız benim için'' dercesini patısını elimizin üzerine koymuştu. Bitki günlüğümde zaman zaman böyle anılara da yer verdiğim oluyor sevgili bitki dostlarım. Nihayetinde bu bir günlük. Bu seferki acıklı bir hikayeydi evet ama amacım sizleri ağlatmak değildi. Belki bunu dinleyenler bir sokak hayvanını sahiplendiklerinde artık ne yapmalı gerektiğini daha iyi bileceklerdir. Lütfen sahiplendiğiniz hayvanların aşılarını yaptırmayı ihmal etmeyin. Fakat bazen ne yaparsanız yapın yine de bir şeyler istediğiniz gibi sonuçlanmayabilir. Herkesten fazlasını da yapsanız, hiç kimsenin daha önce yapmadığını da yapsanız daima kazanamazsınız. Çünkü hayat daima öngörülemez sürprizleriyle çıkar karşınıza. Ama en önemlisi denemiş olursunuz. Ve her zaman denemelisiniz. Çünkü bu size hiç denememiş olmaktan bin kat daha iyi hissettirir. Sevgi ve umut hayatınızdan hiç eksik olmasın bilgi dostlarım.